Merhaba dostlar, Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz bir finans gündeminde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Rusya'nın son dönemlerdeki tarım ve hayvancılıktaki durumu dünyaya yaptıkları ve bu alandaki çok hızlı gelişmesinin Türkiye'ye etkileri nelerdir? Türkiye'deki tarım ürünleri ihracatımız Rusya'ya ne kadardır? Onlardan yapmış olduğumuz ithalatımız ne kadar? Rusya tarımda nereden nereye geldi? Rusya dünyaya bu konuda bir rol model olabilir mi? Rusya tarımda zaman zaman bazı ülkeleri ihracat yasakları getirerek cezalandırıyor mu? Bunlara değineceğiz. Rusya bu kadar soğuk bir iklime sahip olmasına karşın bu derece tarım ürünleri İhracatını ve üretimini nasıl arttırdı? Bunlara değinmeye çalışacağız. Bakalım güzel bir yayın olmasını diliyorum. İnşallah e, çok ilginizi çekecek konular, konu başlıklarımız var. E, sizlerle bu yayında yine beraber olacağız. Evet dostlar başlıyoruz. Rusya tarımda hangi modele uygulayın? Rusya'nın kulladığı bu milli model projesi kimay? Rusya bu alanda kendini geliştirmek için neler yaptı ve son 17 yılda 35 kat tarım ürünleri ve hayvancılık ürünleri ihracatını nasıl yaptı bunları detaylarıyla masaya yatıracağız dostlar. Bu konuyla ilgili bazı raporlarım var sizler için almış olduğum notlar var bunlarla kısaca bir giriş yapalım arkasından da hep beraber bir durum değerlendirmesi yapalım istiyorum. Rusya'nın Federal Gümrük Servisi (FTS) ve Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlar, uygulanan gıda ambargoları sayesinde ülkedeki yerli tarım ürünlerinin pazar paylarında özellikle son 2 yılda önemli bir artış yaşandığını işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın da ilk 11 ayına ilişkin rakamlara göre Türkiye'den alınması hala sorunlu olan Domatestir, ee, diğer ürünlerle ilgili, salatalıkla ilgili e, rakamlar var burada o rakamları vereceğim size. E, mesela domatesle ilgili e, alımları, ithalatları 419.000 tona düşerken yine salatalıkta da e, %10.7'lik bir e, alımda söz konusu Türkiye'de. Bir dönem biliyorsunuz Rusya ile Türkiye arasında bir ithalat yasağı bir kota sorunu olmuştu. Bu noktada ayrıyeten yurtdışından Rusya'nın diğer ülkelerle de ilgili yapmak istedikleri ithalatla ilgili özellikle tarımsal ürünlerdeki yaşadıkları sıkıntılardan sonra bu yerli tarım ve milli tarım hamlesi başlatılmıştı. Buna baktığımızda 17 yıl öncesine bahsediyor. Peki burada özellikle yapılan yaptırımlar dünyanın ve Avrupa'nın Rusya'ya yaptığı yatırımlar yaptırımlar diyelim Rus tarım sektörüne aslında bir destek mi oldu? Bunlara nasıl yatıracağız? Özellikle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Norveç, Avustralya ve Türkiye'den ithalatı yasaklanan Türk et ürünlerinden meyve ve sebzenin birçok çeşidine kadar artık Rus pazarına giremeyen yabancı ürünlerin yerini Rusya'da üretilen ürünler doldurmaya başlarken Rus yetkililerin ise bu konunun ilgili yapmış olduğu açıklamalarda henüz birçok yaptırımlarında kaldırılmasına sıcak bakmadıklarını görüyoruz. Yine Medyadev'in Medyadev geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamasında ülkedeki tarımcıların yaptırımlar nedeniyle Rus gıda pazarında oluşan avantajlı durumdan daha da fazla yararlanması gerektiğini söyledi. Rus tarım sektörünün ekonomik krize rağmen sevgili dostlarım, her yıl ortalama %3 oranında büyüdüğünü biliyoruz. Ve tarım için devlet bütçesinden ayrılan destek rakamını söyleyeceğim şimdi sizlere 220 milyar ruble yani yaklaşık olarak 3.7 milyar dolar ee, ayrıca yine e, Alexander Tarım Bakanı Alexander Taçkev'in de yaptığı bir açıklamada ülkenin sebze üretiminde öz yeterliliğinin geçtiğimiz yıl %90 seviyelerine çıktığını işaret ediyor domates ve salatalıkta 2020 yılına kadar %100 öz yeterliliğe ulaşmak için yılda 400 hektarlık sera inşaatının yapılmasını geçtiğimiz yıllarda ifade etmişlerdi. Özellikle Rusya sebze üreticileri eee ithal domatesin pazar payının 2016'da %80'lerden %50 seviyesine, vital salatalıkta ise bu oranın %65'ten %20'ye kadar gerilediğini vurguluyorlardı. Burada özellikle 2014 yılındaki AB yaptırımlarına yanıt olarak bazı ürünlere koyulan gıda ambargosunun başlangıcını. Bu yana Rusya'da yaklaşık 4 milyar dolar değerinde yerli gıda ürünü yetiştirildiğini belirtiyorlar. Rusya'nın tarım hamlesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra geniş tarım arazilerinin nasıl değerlendirileceğine dair tomut adımlar ancak 2000'li yıllarda atılabiliyor sevgili dostlar. Ve bununla beraber gıda ithalatının azaltılmasına yönelik en önemli hamle ise Batılı ülkelerdekine benzer olarak tarlalar kurulmasına olanak sağlayan ve 2000'li yıllarda kanunlaştırdıkları arazi yasası da burada çok önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Fakat tarım alanındaki asıl gelişmeler bekleyen senen seviyede ilerlenmediği için 2012'de yeni bir tarım politikası açıklıyor. Buradaki tarih çok önemli. 2012'de yeni bir tarım politikası açıklıyor. Bu tarım politikasının... İçerisindeki maddeler nelerdi, bu tarımı bu kadar güçlü hale getiren, yeniden Rusya'yı tarımda ve hayvancılıkta dünyanın lider ülkesi durumuna getiren maddeler, yeni talepler nelerdi? Bunlara da kısaca değinmek istiyorum, özellikle burada çiftçilere çok düşük e, faizli tamamıyla devlet tarafından sübvansı edilen kredilerin verilmesi. E, artı, tarım sektörüne fiyatların, gübre fiyatlarının maliyetten verilmesi ve yine yerli tarım makineleri üreticilerine destek verilmesi ve onların imalatlarının güçlendirilmesi ve artı e, devlete ait mali kaynaklar da tarım altyapısının güçlendirilmesi gibi birçok olanaklar sunmaya başladı. Devletin tarıma yönelik attığı söz konusu teşvik adımlarının yanına 2014'te öncelikle batılı ülkelere ve sonra da Türkiye'ye karşı uygulanmaya başlayan yaptırımlar etkilenince Rus tarım sektörü ülkenin birçok yerinde petrolden bile daha karlı olarak nitelendirilen bir konuma ulaşıyor. Düşünün, tarım sektörü petrolden bile daha karlı bir niteliğe kavuşturuluyor. E böyle olduğu zaman adamlar da zaten devasa bir e, arazi söz konusu biraz sonra rakamları vereceğim. E i̇nsanlar herkes bu sefer tarımla ilgili üretimleri canlandırmak için e devlet bu konuda Kullanılan ham madde giderlerini maliyetlerinde vermesi. Devletin üreticisini desteklemesi. İhtiyaç duyduğunda e, kredilerle üreticisini cüvans etmesi. Kullanmış olduğu zaten yakıttır. E, diğer tüketim ürünlerinde e, kendilerinin imalatı ciddi derecede söz konusu olduğu için de bunları da maliyetten çiftçisine e, verilmesi Dolayısıyla da maliyetler bir o kadar düşük olurken e, bunlarla ilgili üretim de ciddi manada patlama söz konusu oluyor. Ve e, bu üretimdeki patlama e, o kadar büyük katma değer yaratıyor ki düşünün e, Rusya'da artık söylenilen şu, e, tarım ürünleri, imalatı petrolden dahi daha değerli. Burada en önemli ihracat kaynaklarından biri olan buğdaya da baktığımızda 2015 yılında 25 milyon tonluk ihracatla dünya konumuna yükseliyor Rusya. 25 milyon ve bunu 2015 yılında zaten becermişler Toplam gıda ürünleri ihracatına baktığımızda da 2016lı yıllarda 20 milyar doları buluyor. Ve arkasından Enerjiden sonra yani doğal gazları, petroldir, bunlardan elde edilen gelirden sonra ülkenin en büyük gelir kaynağı tarım haline geliyordu. Buradaki e, bazı değerlendirmeler var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Tarım sektörünün gelişmesi adına yaptırımların kullanılarak halkın kaliteli ürünlere erişiminin engellenmesinin uzun vadeli bir strateji olmadığını düşünenler de var. Ve yine burada yaptırımların kalkması ve pazarın herkese açılmasıyla Rus Rus hükümetinin nasıl bir benim strateji ile ilgili düşünceler var. Şu anda ülkedeki çiftçilere verilen desteğin uzun soluklu olup olmayacağı sorularına cevabınız nedir diye bunu hükümet yetkililerinden soran insanlardır. Ama buradaki mantık belli. Ee, sevgili yeni mesaj TV izleyenleri. Her şeyden önce yapmış oldukları ihracatla petrolden sonra ikinci sıraya yerleşen 20 milyar dolarlık bir ihracat kalemine kavuşuyorlar. Vermiş oldukları buradaki halka vermiş oldukları teşvikler tamamıyla kendi imkanlarıyla ve milli parayı Dünyada herkesten önce kullanıma sokan aslında Rusya olmuştu. Tamamıyla dışarıdan bağımsız, kendi rublesiyle, kendi üretmiş olduğu e, gübrenin halkına maliyetten verilmesiyle, yakıtının maliyetten verilmesiyle, ihtiyaç duyulan maddi taleplerin de e, kredilerle çok çok çok uygun şekilde üreticiye verilmesi ciddi manada tarımın Artmasına ve tarım ürünleri ihracatının artmasına sebep oldu. Ve dolayısıyla da e, Rusya'nın bundan vazgeçeceğini düşünmek, e, bu destek e, üreticiye verilen, köylüye verilen destekten vazgeçeceğini düşünmek bana göre tamamıyla e, aktanlık olurdu. Peki Rusların uyguladığı bu milli model nereden almışlardı? Tarımda, hayvancılıkta ve sanayide Rusya yeniden nasıl bir dünyada iyi olmuştu? Hangi politikaları uygulamışlardı? Bununla ilgili videomun bitişinde sizler için hazırlamış olduğum çok çok kısa bir video var. Onu ilave ediyorum bu programın bitişine. Burada milli ekonomi modelinin ismini duymuşsunuzdur. Bununla ilgili... Ee, Sayın Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rus dumasındaki o tarihi konuşmasında, 6 saatlik tarihi konuşmasında Putin en son danışmanlığı göndererek şunu söylüyordu. Evet, biz milli okonomi modelini uygulamak istiyoruz. Bunun için ne gerekirse yapmaya hazırız. Evet, sizi şimdi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Allah'a ısmarladık. Sevgili seyirciler, burası e, Rusya parlamentosunun alt kanadı, Duma, bir oturumdan şu anda bir e, tek kare, bir fotoğraf görüyorsunuz. Niye bu haberlerin ardından bir anda Duma'ya geçiyoruz? Çünkü alt e, Kanada Parlamentosunun Duma'nın sürpriz bir konuğu vardı. Tarihinde Çin devlet başkanı dışında hiçbir yabancı devlet adamını ağırlamayan Duma'da ilk kez bir Türk siyasetçi konuştu. <Gülüyor> Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Zirinovski tarafından karşılanan Haydarbaş, salona girişi sırasında böyle alkışlandı. Efendim, ABD, Çin, İngiltere... Baş Duma'da kendisi tarafından ortaya atılan ve Rusya tarafından uygulanan milli ekonomi modelini anlattı. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. İlk kez bir Türk siyasinin ekonomi brifingi verdiği Duma'daki konuşmayı çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve ekonomi öğrencisi de takip etti. Devletin hazinesine bırakılması. Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, bugüne kadar yabancı devlet adamları arasında yalnız Çin devlet başkanı için açılmıştı. Devletin gelir kaynağı olarak önümüze çıkacaktır.